Arkadaşlar merhabalar bu videomda 10. sınıf akademi serisinde yamuk konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani çokgen ve dörtgenlerin 7. videosundayız. Yamuğun da 2. videosundayız. Ne yapacağız? Yamukta alandan bahsedeceğiz bu videoda. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Yamukta alan nedir? Bir formül var kardeşim. Formülde bu. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Nereden geldiğini göstereyim ama öncelikle sana. Biz üçgenin alanını biliyoruz. Hocam üçgenin alanı şu üçgenin alanı nedir? A çarpı H bölü 2. A çarpı H bölü 2 ile şu üçgenin alanın toplamını eşit. İki paralel doğru arasında yükseklik buysa burada da yükseklik yine aynı şekilde bu D midir? H. C çarpı H bölü 2'ye eşittir. Buradan H parantezine alınca A artı C bölü 2 mi geliyor? Evet alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 ailesi buradan geliyor kardeşim. Tamam. Evet ispatını da gösterdik ama bunu bilmeni tavsiye ediyoruz. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Bir de sana bir şey kanalayacağım. Bak bu sana tanıdık geldi mi? artı C bölü 2. E hocam orta taban. E, aynı zamanda bu orta taban çarpı geride ne kaldı yükseklik kaldı. Yüksekliğe de eşittir diyebiliriz. Ama sen kesinlikle şunu bil. Bunu zaten yorumlayabilirsin. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Özellikle şekilde 90 derece ya da özel bir açı varsa büyük ihtimalle alan buradan çıkıyor. Hadi bakalım şimdi sorulara. Şimdi direkt alt taban üst taban yükseklik verilmiş alan nedir? Alan dediğimiz alt taban artı üst taban. Çarp yükseklik bölü 2'dir. Şunlar sadeleşince 4 yaptı. Yani 17 çarpı 4 yaptı. Bu da kaç yapıyor? 68 yapıyor. Örnek 21 68 çıktı. Geldik örnek 22. Evet ABCD bir yamuk. Özel bir açı var mı? Var. O zaman bu özel açı kullanacağım. Özel açı mantığı. Hoop, şöyle 90 derece çizerek çizdim. 90'ın karşısı 12 30'un karşısı kaç çıkar? 6. E, alanı vermiş mi? Bana vermiş. 54 dediğim. Alt taban artı üst taban. 16 artı x. Çarp yükseklik yani 6 bölü 2'ye eşit olacak? Evet. E hocam şunların 2 sadeleşti 3. 3 ile de 54 sadeleşince kaç kalıyor? 18 mi kalıyor? Evet. 18 eşittir 16 artı x ise x'i de böylelikle 2 olarak buluruz. Örnek 22 2 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Evet bizden x isteniyor. Alanı da vermiş. Hocam 45 derece var. 45'in mantığını kullanalım. Çekelim şöyle bir 90 derece. Şu aşı bulursam olay bitti. Alt taban artı üst taban. Yani 7 kökü ile 2 toplamı kaç yapıyor? Direkt yazalım. 9 kök 2. Çarp yükseklik bölü 2. Kaç verilmiş? 36 verilmiş. Hocam ne oldu buradan? Şunlar sadeleşince. 4 kere 9 36'dan 4. 4 kere 2 8. Haç da buradan 8 bölü kökü yapar. Kökü eşit ne değil çarparsam? 8 kök 2 bölü 2'den 4 kökü çıkar. Evet haçı 4 kökü bulduk. E hocam haç 4 bu kök... Pardon. Evet burayı, buraya 4 kökü bulduk. Burada ne var? 45, 45, 93 geni var. O da 4 kökünün kök katı değil midir? Aynen öyle. 4 kökünün kök katı da kaç yapıyor? kök ile kökünün çarpımı 2 yaptığından 8 yapar. Cevap örnek 23, 8 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Evet alan ABC'de isteniyor. İstersen şöyle yap. Alt tabana A, üst tabana C'de. Alt taban artı üst taban çarpı yüksek bölü 2. Ama dikkat et. Burada ne verilmiş? 15 verilmiş. Yani orta taban çizgisi verilmiş. Direkt alan nedir? Orta taban çarpı yüksekliktir aynı zamanda. Orta taban belli mi? Belli. Kaç? 15. Hocam 15 çarpı 6 mı? Değil. Dikkat et. Sana ne lazım? Yamun yüksekliği lazım. E o zaman şu yamun yüksekliğini çizelim. Bana bu lazım hocam. E şöyle bakacak olursan. Şunlar birbirine paralel değil mi? Evet. E bunlar da birbirine eşit. Orta taban çıktı burada. Üçgende orta taban. 6 ise 12. Ha yüksekliğimiz 6 değilmiş. Neymiş? Toplamda 12'ymiş. Yani 15 çarpı 12 bize neyi verir arkadaşlar? Alanı verecektir. Bu da kaç yapıyor? Sanırım 180 yapıyor. Evet örnek 24 180 çıktı. Geldik örnek 25'e. Şimdi ne var burada? 75 derece var. Bak dostum. Şimdi öncelikle şunu kullanmayı bilmeliyiz. Burada ne isteniyor bizden alan? Alt taban var üst taban var yükseklik eksik. E hocam burada bir oran var. Daha önceki videoda bir önceki videoda söyledim. Bu oranı nasıl kullanıyorduk? Hocam şu şekilde. Ya içeri paralel çiziyorduk ya dışarı uzatıyorduk. İçeri paralel çizince özel bir durum çıktı aslında. Orta taban. Orta tabandan bir şeyler çıkar. Ya da dışarıda uzatabilirsin. Tamam. Bunun şeyinden bahsetmiştik zaten öncesinde. E hocam burada özel bir durum çıktı. Orta taban çizgisi çıktı. O zaman ben bunu kullanabilirim. 75'i de kullanayım. Paralel ya bunlar Burası da 75. E burası kaç yaptı? 16 bölü 2'den 8 mi yaptı orta tabandan dolayı? Evet. E hocam bana yükseklik lazım. Bu yamuğun yüksekliği lazım. şuradan çizmeyeyim de şuradan çizeyim bak. Şu yüksekliği bulsam olay bitti. E hocam şu orta taban çizgisi ise şunlar da orta taban çizgisi. E, 75-90-15 var burada. Hocam şurada bir 15-75-90 var. 15 75 90 üçgenin özelliği neydi? Haşa 4 haştı. E arkadaş burası haş burası 4 haş. 4 haş 8 ise haşı buradan 2 buluruz. E hocam burası da H, Burası da H, değil mi? Evet. Yani şimdi direkt alt taban artı üst taban çarp yüksekliği 2'den bulabiliriz. Ya da Orta taban var mı? Var. Orta taban 8 çarpı yükseklik. Yükseklik 2 değil yalnız dikkat edin. Yükseklik tamamı yani 4. Bu kadar kaç yapar? 32 yapar. Güzel bir soru. Örnek 25. Böyle 32 çıktı. Dışarıda çizip genel yüksekliği de bulabilirdiniz. O şekilde daha hamle yapabilirdiniz. Ama biz özel bir durum çıktığında şunu da kabul ediyorduk arkadaşlar. Bu özel durumdan çözdük. İçeride doğru paraleli ben daha çok seviyorum demiştim ama özel durum çıkması halinde. Tamam Dikkat et bırak. Örnek 25, 32. Geldik bir sonraki soruya. Değil özelliği. Arkadaşlar yamukta şöyle bir şey var. Bak şimdi. Şunlar orta noktaysa. Bu yamuk böyle de olsa, şöyle de olsa, şu orta noktada alınsa bu yine geçerli kardeşim. Şuradaki alan tüm alanın yarısıdır. Bak bu alan tüm alanın yarısıdır. Şimdi beni dikkatli bir şekilde dinle. Çünkü ispat yöntemi yaparken ben sana bir soru çözüm yöntemi yapmış oluyorum aslında. O yüzden beni çok dikkatli bir şekilde dinle. Hocam bunun ispatı nereden geliyor? Şimdi demiş ki buradaki alan A iken tüm alan 2A ya da tüm alanın yarısı oluyor şunlar eşit işte olduğunda. Bak dinle çok dikkatli dinle. Daha öncesinde ben sana zaten ispat yöntemini de verdim. Nasıl? Hocam burada bir oran var. E oran varsa ne yapıyorduk? Şöyle ya içeri paralel çiziyorduk. Özel bir durum çıkmadı. Ya ortadan çıktı ama yani işte böyle ne bileyim kelebek benzerliği temel orantı falan çıkmadı. Alan dağıtım falan yapamayacağım burada. Ya da dışarı doğru uzatıyorduk. Dışarı doğru uzatalım. Uzattığımız zaman, hocam şurada bir kelebek çıktı mı? Çıktı. Kelebekteki oran kaç kaç? Bire bir. Şunlar da birbirine eşit mi? Eşit. E hatta şurası C ise, burası da ne oldu arkadaşım? C oldu. Hatta buraya da A diyelim. Şimdi ne yapalım? Alan, alan dağıtacağız o zaman. Evet, alan dağıtmayı da biz çok kullanıyoruz. Mesela buradaki kalan A ise, burada kalan da A mıdır? Çünkü kelebekteki oran bire bir. Hocam bir de 2 olsaydı A ise 2 A mı yazacaktık? Hayır benzerlik oran karesi alanlar or eşit 1/4 yazacaktım bunu da unutma Peki buraya B alanı dersem şimdi dikkat et ne oldu burada çizideki alan a+ artı B üçgende alanda atmaabiliyoruz değil mi bilmiyorsak da öğreteyim bak şimdi atıyorum Burası 2K Burası 3Kysa Tepe noktaları aynı olan üçgenlerde 2K'da kalan 2Asa 3k'da kalan 3A yazabiliriz Tamam bunu unutma e, bunlar birbirine eşitse şöyle şunlar birbirine eşitse hocam o zaman çift çizgideki alan A ise çift çizgideki alan A diyebiliriz arkadaşım. Tamam. Bak eskiyi de hatırlıyoruz. üçgende alanı da tekrar yapıyoruz. Çizgideki alan B tepe noktasına göre baktığınız zaman A artı B ise çizgideki alan A artı B mi? Evet. Bak dikkat et ne çıktı? Hocam tüm alana bakacak olursak 2A artı 2B değil mi? Şuradaki oradaki alana bak. Ama şuradaki alana bakacak olursan A artı B gerçekten yarısı oldu mu? Oldu. Bak bu ispat sana bazı üçgen sorularında böyle alan dağıtma sorularında falan yardımcı olacak. Hatta ben bunun özellikleriyle ilgili. Bak şimdi hem bunun yarısı olmasını öğrendik burada. Hem buraya A buraya B dersek A artı B. Burası da A artı B olmasını öğrendik. Şimdi ben sana bir soru yazayım buraya. Tamam aklıma geldi. Bununla ilgili bir alan dağıtma sorusu mesela. Şurada küçük bir yere yazayım. Bak şimdi dikkat et. Nasıl? Şöyle küçük olacak ama idare et. Tamam idare ediver lütfen. Şöyle bir soru ispat yöntemini kullanmayı öğretiyor öğretiyorum sana bak şimdi. Şöyle bir soru olsun. Atıyorum. Şuradaki oranlama 2K olsun. Ee, tamam burası 2K olsun. Şurası 5K olsun. Şurası da ne olsun? Birbirine eşit değil de. Atıyorum. 3N 2N olsun. Tamam. Sana da şuradaki 3N 2N olsun. Şuradaki alan verilsin. Ne verilsin? Atıyorum. 8, 8 verilmesin. 3N 2N de verilmesin. Burası da oranlamalar farklı olsun ya. 2K 5K yazdık ya burası da 2 n N olsun mesela 2'ye 1 oran olsun tamam mı? Buradaki alan 8 olsun şuradaki X alanı nedir diye sorulsun mesela. Yamuğun içerisinde üçgenle alakalı sorular gelir mi gelir? Nasıl yapacağız hocam? Oranlamayı kullanacağım böyle çizince olmadı dışarıya doğru uzattım. Bak şimdi dışarı uzatınca hocam kelebekteki oran 2'ye 1. O zaman burası da 2A ise burası da mıdır? Evet kelebekteki oran 2 bölü 1 ya hocam burası 8 ise burası 4 yazma lütfen. 2 bölü 1 benzerlik alan işkisi 4 bölü 1'e eşittir. Yani benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir. E hocam burası 4 bölü 1. Yani bu alanla bu alanda 4'e 1 oran olacak. Yani burası 4A ise burası da A olacak. E hocam 4A alanı 8 ise A dediğimiz 2 yaptı. Tamam şimdi şuraya bak. Kelebekteki oran 2'ye 1 ya. 2'ye 1'i yazdım. 2K burası da K mı? Evet. Bak K'da kalan 2 ise 5K'da kalan 10 diyebiliriz. A'daki alandan 2 ada kalana geçeceğiz. a'da kalan 2 deme. A'daki alanlar 2A'ya geçerken tepe noktası burası ya. A'daki 12 ise burası da kaç yapar 2A'daki alan? 24 yapar dostum. Al sana üçgen sorusu. Ama nerede? Yamukta. Aslında yamuk sorusu olarak karşına gelecek. Ama üçgenle çözülebilen bir soru. Nereden öğrendik bunu? Daha önce birinci videoda da şuradaki oranlamayı kullanmayı öğrettim ya sana. Bak bilgiler üst üste biniyor. Eski bilgilerinde bir de üçgende alan dağıtmayı bir de benzerliği falan. Tabi onların en ufak mantıklarını bak. Anlatıyoruz da burada Şöyleydi diye hatırladım Aklına geldi hatırladım Ve üçgenleri de böyle sağlamlaştırıyoruz Çok iyi gidiyoruz bence Ve böyle sorularla da karşılaşabilirsin İşte bunun ispat yöntemi Böyle sorularda da karşına gelebilir Ama biz şunu bilelim Ne var burada Bunlar eşit olduğunda şöyle üçgen oluşmuşsa Eğer bu alan tüm alanın yarısı Özellikle eşit olduğunda alanla ilgili bir şey varsa Bu özellik aklına gelsin Normalde özellikleri sevmiyoruz ama Üçgenlerden yapmasını seviyoruz bazı kritik özellikler var. Bunlarla ilgili çok zor sorular gelebiliyor. O yüzden bunu bilmeni tavsiye ediyorum. Şimdi sorusuna bakalım. Hocam şöyle bunlar eşit verilmiş. Hocam ben bu oranı nasıl kullanmalıyım? Normalde uzunluk sorusu olsa ya böyle paralel çizerim ya böyle çizerim. Buradan da soru çıkar mı çıkar. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani işte e, kenar uzunluklarını bulup ona göre işlemler yapabiliriz arkadaşlar. Yüksekliği de falan da buluruz ama uzun olur. Şimdi ben artık şunu öğrendim. Eğer soru alan sorusuysa eşitlik varsa şu gelecek aklıma. Bu alan nedir? Tüm alanın yarısıdır. Buradaki alanı A. A alanı nedir arkadaşlar? Dik üçgen. 5 çarpı 16 bölü 2'ye eşittir. Sadeleştir. 8 5 kere 8 40. Yani bu alanı 40 buldun. E bu alan 40 alan ABCD de 2 çarpı 40'a eşittir. Yani 80 eşittir. Tamam mı dostum? Unutma bunu. Geldik buraya. 9 15 ne üçgeni? 9 12 15 üçgeni. Hocam eşitlik var. Alan da soruluyor bize. Bu alanı bulursak. Hadi bu alanı A diyelim. A alanı belli mi kardeşim? Belli. 9 çarpı 12 bölü 2. Dik üçgen olduğundan dolayı. Yani sadeleştir. 6, 6 kere 9, 54. A alanını 54 bulduysan alan ABC'de ne yapar? 2 çarpı 54 yapar. Yani 108 yapar. Cevap 108 oldu. 27. soruda. Eşitlik olduğunda da buna dikkat et dostum. Evet burada ne yapacağız mesela? E hocam burada maalesef. Şurayı bulmam lazım. Burayı bulursam şu alan tüm alanın yarısı diyebilirim. Çünkü eşitlik var burada. Peki burada hamle yapalım bakalım şimdi. Ne yapalım? Şu alt tabanı üst tabanı kullanacağım. Şuradaki oranı kullanacağım demek ki ben. Öncelikle bu uzunluk bulmaya çalışıyorum. Sonra uzunluğa dönüştü aslında. Sonra alanda da bunun yarısı olmasını kullanacağım. Evet buradaki oranı nasıl kullandık Ya içeri paralel çizeceğim ya dışarı. İçeri paralel çizince güzel bir şey çıkıyor aslında karşımıza. Ne? Özel bir durum ort taban çıktı karşımıza. E tamam kullanalım. Madem ort taban burası eşit burası daha 90 derece var. 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem işle oldu mu? Oldu. E hocam 21 artı 4 bölü 2. Burası 25 bölü 2 yaptı. Burası da 25 bölü 2. Burası da 25 bölü 2. Toplamda burası kaç yaptı? 25. Hocam 7, 25 ne üçgeni? 7, 24, 25 üçgeni. Bak şu alanı artık bulabiliriz. Bu alana ben A alan diyecek olursam. A alan neye eşit? 7 çarpı 24 bölü 2'ye eşit. Şunlar sadelesin 2, 7 kere 2 14. 84 yaptı. E o zaman alan ABC'den ne olacak? Yani sen burayı 84 bulduysan bu eşit olduğunda şu üçgenin alanı neydi? Yarısıydı. 2 çarpı 84 olacaktır. O da 168 mi yaptı? Evet. Cevap 168 oldu. Örnek 28'de. Geldik örnek 29'a. Alan ABCD soruluyor bize. Şimdi bu nedir? Tüm alanın yarısıdır. Çünkü eşitlik var burada. Dikkat et. Alan sorularında böyle eşitlik varsa bu yarısı olmasını kullanacağız. Adam bana açıları vermiş o zaman açıları yoğunlaşacağım. Hocam bu bir yamuk. Bunlar birbirine paralel. Aa, Z kuralı var Pardon M kuralı var mı? Burada şöyle var. Hocam buradaki kaçı nedir? 25 ile 35'in toplamı kaç derece? 60. Yani ben şimdi şuradaki alanı bulabilirim. Nasıl bulabilirim? 6 çarpı 16 çarpı sinüs 60 bölü 2'den bulabilirim. Şuradaki A alanını. Ama ben sinüse karşı. biri tanıyanlar bilir. Sinüse karşıyım. Ben özel bir açı varsa ya da 90 derece varsa bir üçgenin alanı nereden bulurum? Tabanına ait yükseklikten bulurum kardeşim. Bak tabanına ait yükseklik. Al sana yükseklik çizilince. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Bak 30 60 90 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 6 ise. 30'un karşısı 3'tür. Burası da 3 3 mü yapar? Evet. A alanı taban 16 yükseklik 3 3. 16 çarpı 3 3 bölü 2 eşit oldu. Sadeleştir. 3 kere 8 24 3 yaptı. E hocam A alanı 24 3 ise eğer. Alan ABC'den ne yapacak? Bu tüm alanın yarısı 2 çarpı 24 köküç yapar. Yani cevabımızda böylelikle ne çıkar? 48 köküç çıkar. Evet örnek 29 böylelikle 48 köküç oldu. Geldik bir sonraki özelliğe. Arkadaşlar özellik. Ya aslında bu özellik de bilseniz de olur bilmeseniz de olur da biz bunu dörtgende de kullanıyoruz aslında. Önce şu özelliği dörtgende söylemiştik. Alan dağıtmadan da yani alan dağıtarak da zaten biz buna ulaşabiliyorduk. Neydi onlar? S1 çarpı S3 S2 çarpı S4'e eşit. Zaten dörtgenlerde biz bunu vermiştik. Yamukta da böyle S1 S2 S3 S4 yazınca karşısında alana çarpımları yine birbirine eşit. Bunu dörtgenden biliyoruz zaten tamam. Ama böyle alan dağıtma sorularında da böyle oranlamaları varsa çarpımları kullanmaktansa alan dağıtarak da yapabiliyoruz. Hani tabanlarla doğru orantılı olacak şekilde. Bir de şu var. Yamukta şu yanaklar birbirine eşit oluyor. İşte bu önemli diyebiliriz arkadaşlar. Bunu da bilmeni tavsiye ediyorum. Çok az bir şey söylüyorum bakın. Ya geri, üçgenle yapılabilecek kısımlardaki özellikleri bilmenizi istemiyoruz ama bu gerçekten önemli arkadaşlar. Ee, bilmeniz lazım çünkü bununla ilgili sadece buna has sorular üretilebiliyor ondan dolayı yani. Şimdi burada nasıl yapacağız hocam bunu. Ya atıyorum oranlama bile versek. Oranlama bile ersek. Atıyorum burası 2 burası 3 olsun. Hocam kelebekteki oran 2 3 mi oldu? Evet. Hadi soru gibi düşünebilirsin bunu. Kelebekteki oran 2 3. Ben A ve B yazıp oradan da ispat yapabilirim ama kafan karışabilir. 2 ve 3 olduğunda mesela nasıl davranacağız? Hocam 2 3. O zaman burası 2A ise burası 3A'dır. Burası 2B ise burası 3B midir? Evet. Kelebekteki alanı dağıtmaya. Alanı dağıtma varsa özellikle kelebek varsa kelebekten başlamak daha mantıklı. Rasyonel sayılarla uğraşmazsın. Benden bir tavsiye. 4/9 mu yaptı burası? Evet. Hocam burası 4A iken burası 9A. E şimdi alan dağıt. 2B'de kalan 4A'ysa 2 katı, 2 katı 6A olacak burası. 2A'da kalan 4A'ysa bak C'ye göre alan dağıtıyorum. Tepe noktası C olan da 2 katı, 2 katı burası da 6A oldu. Bak yanaklar birbirine eşit oldu mu? Oldu. 6A 6A. Bak çarpımları eşit oldu mu? 4 x 9 36, 6 x 6 36. Oldu mu? Oldu. İkisinin de ispatını böyle sorudaymış gibi yaptım sadece. Soruymuş gibi yaptım ispatını. Ama bunu bilmek lazım. Hatta bir sorusu yoksa o soruyu da ben size yazarım arkadaşlar. Şöyle bakıyorum o soru yok. Mesela klasiktir şöyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Mesela şöyle bir soru. Bak şöyle bir yamuk. Bir de şöyle bir şey çizeyim. Bir de şöyle bir şey çizeyim. Klasik. Bak şimdi adam buraya 6 der. Burayı 7 der. Şuradaki alan nedir diye sorar. Eee hocam ne yapacağız? Bak şimdi dostum. Hop şunu şöyle çizersen İki ayrı yamuk oldu mu? Oldu. Yamuk da yanaklar birbirine eşit. Hocam 6 burası da 6 oldu. 7 ise burası da 7 oldu mu? Taralı alan ne oldu? 6 artı 7'den 13'e eşit oldu. Çok da kolay çözüm var. İşte sadece buna has böyle çözümler gelebiliyor. O yüzden bunu da bilmekte fayda var. E, yamuk da zaten ben sana ne dedim? Yamuk'un alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 dedim değil mi? Bir de orta taban çarpı yükseklik o da... Şeyden geliyor zaten. A artı C bölü 2 zaten formülde var. Oradan geliyor. Başka sana bir şey bil dedim mi? Demedim. Sadece bir şey yaparken üçgenleri de kullanabiliriz dedim. Bir de ekstradan şunu dedim gerçi. Şu eşit olması yine kullanıyoruz. Bak ikinci olarak bunu dedim. Üçüncü olarak da bunu diyorum. Öyle çok fazla bilgi de yok aslında. Bakacak olursan. Evet burayı da 13 olarak bulduk. Tabii benim yazdığım soruda. Şimdi şunu sorularına bakalım. Ne demiş burada? aed'yi kaç vermiş? 6 vermiş. Hocam hop burası da 6'tır. Direk. Sonra DC'yi 4 vermiş. E hocam şuraya da A alanı dersem Direkt alan dağıtarak da yapabilirsiniz. Ya da 6 çarpı 6 eşittir. 4 çarpı yani A. Yani A'yı buradan kaç bulursun? 9 bulursun. Alan ayı B isteniliyor bizden. Cevap 9 oldu. Bir sonraki soru. DC uzunluğu K iken Ali Bey uzunluğu 3K verilmiş. Ve D, e, alanı verilmiş. Yani burası 4 verilmiş. E hocam alan dağıtacağız. Nasıl? İster kelebekten başla ister oranlamayı yap öyle başla. Bak şimdi K 3K hocam A ise 3A'dır B ise 3B'dir. Kelebekteki oran 1 bölü 3 1 bölü 3'ün karesi nedir? 1 bölü 9 yani 1 bölü 9 burası A ise burası 9A olacak deyip oradan başlayabilirsin. A 4 ise 9A kaç yapar? 36 yapar. Ya da direkt A'da kalan 4 ise 3A'da kalan nedir? Bak alan dağıtarak da yapabilirsin. 3A'da kalan nedir? Bak siyahla göstereyim onu da. A'da kalan 4 ise 3A'da kalan 12'dir hocam. B'de kalan 12 ise 3 B'de kalan 36'dır hocam deyip alan dağıtmayla da yapabilirsin. Neyse ben buradan yaptım böyle devam edeyim. E, burada kalanlara da A diyecek olursak A çarpı A eşittir 4 çarpı 36 deyip A'yı buradan bulabilirsin. Ya da alan dağıtmayı devam ettir kardeşim. İşte A'da kalan 4 ise 3 A'da kalan 12'de bence buradan yapmak daha mantıklı. Hatta burası da 12 olur. Sonra tüm alan isteniliyor bizden. Olayı da oradan ulaşırız. 4, 12, 12 ve 36'ın toplamı yapar Şimdi şu ikisi 24 yaptı. 50, 54 mi yapıyor? Evet. Bazen işlem hatası yapabilirim arkadaşlar. A ben 54 buldum şu anda. Bakıyorum bir daha. Bu yanlış. Bak işlem hatası yapmışım dedim ya. Yanlış yapmışım. Şu kaç? 24. 36 ile toplarsan 60 yapıyor. 64 yapıyor. Cevabımız böylelikle 64 oldu. 31. soruda. Geldik 32'ye. Ee, alan ADC'yi kaç vermiş? 12. Bak bu tamamıyla bir üçgen sorusu. Hocam 12 şurada kalan nedir diye soruluyor. Arkadaşlar yamukta asla bak bunun özelliği verilmeden. Sorudan sonra özellik de verebilirmişiz burada ama üçgenden çıktığı için vermemişiz aslında. Şu iki paralel doğru arasında. Şimdi ben daha öncesinde ne dedim? Hocam konuyu anlatırken de dedik. Tepe noktaları aynı olan üçgenlerde alan dağıtımı yapabiliriz. Hocam burası K, 2K, burası 3K, burada kalan 2A, burada kalan da 3A diye söyleyebiliyor muyuz? Evet. Bunun sebebi nedir? Tepe noktalarının aynı olması. Yani... Yüksekliklerinin aynı olması Bak sen buradan bir yükseklik çizsen böyle Hocam hem buradaki iki ta, 2K tabanına ait yükseklik burası Hem de 3K tabanına ait yükseklik aynı olduğu için Burada yükseklikler aynı olan üçgenlerde Alanlar tabanlarıyla doğru orantılı Biz aynı şeyi yamukta da söyleyebiliriz Yamukta da kardeşim şöyle bir yamukta Atıyorum burası 2K burası 5K ise Şöyle ters düz üçgenlerde de Alanlar tabanlarıyla doğru orantılı olacak şekilde söyleyebiliriz 2K'da kalan 2A ise 5K'da kalan 5A'dır. E hocam bunun sebebi ne? Senin buradan buraya çizdiğin yükseklikte şuradaki yükseklik yani şuradan şuraya çizdiğin yükseklik aynı olmaz mı kardeşim? İki paralel doğru arasındaki yükseklik her yerde aynıdır. Dolayısıyla buradaki ters düz üçgenlerde de ne diyoruz? yüksekleri aynı olduğu için tabanlarıyla doğru orantılı olacak şekilde alan dağıtımı yapabiliriz. E tamam o zaman. Burada 8'deki 12 ise alan. Aslında 8 bölü 12 dediğimiz nedir arkadaşlar? Daha sade şeklinde bulalım 4'e bölsen 2 4'e bölsen 3 Yani burası 2K burası da 3K gibi düşünebilirsin 2K'daki 12 ise Yani kaç katı 6 katı 3K'daki de 6 katı direkt 18 diyebilirsin Alan ABC'yi de böyle 18 yazabilirsin Ya da hocam 8 bölü 12 8 bölü 12 8 bölü 20 12 nereden geldi buradan 8 bölü 20 demem lazım burada Bak yanlış bulmuşum çok özür dilerim Şurası şurada 8 bölü 20 olacak burası 4'e bölsen 2 4'e bölsen 5 burası 5 çıktı yani burası 2k burası 5k gibi düşünebiliriz e 2k'daki 12 ise 6 katı 6 katı burası da 30 olur mu olur yani alan abc'yi 30 olarak buluruz ya da 8 bölü 20 12 bölü x alanına eşit diyebilirsin böyle hani bu da 12 x desen de yine oranlasan tabanlar oranı alanlar oranında eşit diye oranlasan da yine aynı cevaba ulaşırsın dostum. Ama ben ne yapayım 2k'daki 12 ise 6 katı 6 katı diye direkt doğru orantılı bir şekilde yazıyorum. 32. soru böylelikle 30 çıktı geldik 33. soruya. Oranlama verilmiş mi? Verilmiş. Hocam burası 5k burası da 2k verilmiş. Dc uzunluğu 2k. Ali Bey uzunluğu 5k. Tamam. Şimdi... Tüm alanını vermişim. Tamam başlayalım. Hocam o zaman burada kelebekten başlayalım. Kelebekten başlayalım. Burası 2 bölü kaç oran var? 5. Karesi nedir? 4 bölü 25. Yani burada kalan 4 aysa burada kalan 25A. İster oranlamaları yaz. Hocam burası 2A burası 5A burası 2B burası da 5B 2B'de kalan 4 aysa 2 katı 2 katı tepe noktası D'ye göre alanda atıyorum. O zaman burası 10A olur o zaman burası da 10A olur dersin. Ya da istersen 4a'ya 25a dedin ya bunları da x x deyip x çarpı x 4a çarpı 25a deyip x'i de böylelikle 10a olarak da bulabilirsin. A ben alan dağıtmadan yanayım. Neyse 10a 10a diye bulduk o bulduk. 25 4 daha 29. 39 49. 49 a'yı bize kaç vermiş 147 vermiş. A'yı buradan kaç bulursun 3 bulursun alan a de isteniyor senden a, D, e. Yani 10a isteniyor a yerine 3 yazarsan cevapta kaç çıkar 30 çıkar. Örnek 33. 30 oldu. Geldik örnek 34'e. Evet. AC uzunluğunu 5 vermiş. BD uzunluğunu 12 vermiş. Hmm. Bak şimdi. Olaya bak şimdi. 5-12. AB ile DC'nin toplamı da yani C ile A'nın toplamı da 13 verilmiş. Yani burada bir şey yapmamız gerektiği belli arkadaşlar. 5 var 12 var 13 var. Ne anımsattı sana? Hocam bir dik üçgen anımsattı. Evet zor bir soru mu? Zor bir soru arkadaşlar. E nasıl yapacağız burada? Şimdi gençler biz paraya kenar oluşturmayı çok seviyoruz değil mi? Yani burada alanla ilgili bildiğimiz bir özellik yok maalesef. Bütünsel olarak köşegen diğer bütünsel olarak da köşegen var elimizde. Maalesef C ve A yok. Oranlamaları bir şekilde yazamıyoruz bunları. E ne yapacağız arkadaşlar? Gençler şimdi ben aslında şöyle bir şey söylüyorum. Ya benim kafamda oluşan kalıplardan biri. Bak kardeşim paralel kenarda değil pardon yamukta biz ne yapıyorduk? açılar ve kenarlar için de girince paralel kenarı içeride oluşturuyorduk değil mi? Evet. Şimdi sana bir tavsiyede bulunacağım. Hocam, köşegenleri dik kesen bir yamuk gördüysen eğer, bak köşegenleri dik kesen bir yamuk gördüysen eğer, paralel kenarını dışarıda oluştur. Yani siz buradan paralel kenarı içeride yapıyordunuz ya, şöyle dışarıda oluştur. Çünkü köşegenler bütünsel lazım. Ha, şöyle de çizebilirsin. Şu paralel kenarı şöyle dışarıda oluştursak. Hocam Burası C iken C e, Ondan sonra buradaki uzunluk burada uzunluğa eşit işte oluyor e, Hocam şununla da şu birbirine paralel 90 ise burası da 90 olur Yani sen şuradaki büyük ihtimalle dik üçgeni kullanabilirsin Ama hocam burada diklik yok ki Dikliği anımsatıyor 5, 12, 13 dik üçgeni anımsatıyor Bir daha artı C lazım Sen o zaman dik şeyi anımsattığı için Burada da paralel kenarı içeride oluşturduğumuz zaman Bir şey oluşuyor mu geliyor mu burada Gelmiyor Karışıklama ama hali geliyor çok zor sorularda Dışarıda da böyle paraya kenar oluşturabilirsin. Paraya kenar oluşturdum. C ise C değil mi? Sonra 5 ise paraya kenardan dolayı burası da 5. Hocam ne geldi şuradaki üçgen? 5, 12 bir de A artı C'yi de 13 vermişti. 5, 12, 13 geldi. Dolayısıyla burası ne oldu? 90. Hocam şunlar paralel ya. 90 sa burası da 90 mı oldu? Evet. Aa hocam bu yamuk yani bir dörtgen aslında yamuk da Köşegenleri dik kesen bir dörtgen. Köşegenleri dik kesen bir dörtgenin alanı neydi? Köşegenler çarpımının yarısıydı. 5 çarpı 12 bölü 2'ye eşittir dostum. Yani bu da kaç yapıyor? 60 bölü 2'den 30 yapıyor. Zor bir soru mu? Zor bir soru ama burada en azından sana şu bilgiyi de vermiş oldum. Köşegenleri dik kesen bir dörtgende mesela x kenar bunu yapmana gerek kalmayacak. Çünkü özel bir sebebi olacak. x kenar yamukta geldiğimiz zaman onu anlatırım bir sonraki videoda. Herhangi bir yamukta köşegenler dik kesiyorsa dışarıda paralel kenar oluştur. Kardeşim işine yarar. Burada da 5, 12, 13 dikliği böyle 90'lı anımsattı. O yüzden dışarıda böyle oluşturdum. Ve güzel bir şey çıktı. Burası 90 dolayısıyla burası da 90. Köşegenler çarptım yarısı da bana alanı verdi mi? Verdi. Ve böylelikle sanırım şu kısmı bitirdik. Alan kısmını bitirdik arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Üçüncü videoda. Yamuğun üçüncü videosunda ne anlatacağız? İkiz kenar yamuk ve dik yamuktan bahsedeceğiz sizlere. Orada görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.